Biz üç kişiydik Bedirhan Nazıcan ve ben Üç ağız Üç yürek Üç yeminli fişek Adımız belaya yazılmıştır dağlara taşlara Boynumuzda ağır vebal Koynumuzda çapraz tüfek El tetikte Kulak girişte ve sırtımız toprağa emanet Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi Yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık Deniz çok uzaktaydı Ve dokunuyordu yalnızlık Gece ırmak boylarında uzak çakal sesleri Yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi Göğsüne kekik sürerdin Nazlıcan Tüterdi buram buram Gizlice ona bakardık Yüreğimiz göçerdi Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan'ı Ateş böcekleriyle oldu, bir oldu araptı tükendi Bir narin kelebek ölüsü gibi bırakıp tam ortamıza kurşun gibi Mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy nazlı can. Bak şu bayırların varalı. Oy nazlı can. Saçları fırtınayla taramalı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy nazlı can ơi. Can evinden yaralı. yenilmiş ordular kadar eziktik sahipsizdik geçip gittik parka ve yürek paramparça gerisi ölüm duyurusu gerisi sarı sessizlik geçip gittik nasıl can boşluğu aramızda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 Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi sanki bir şakaydı bu. Birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cıgara saracaktı. oy söylem, oy söylem sadık kalmıştı hande ah, ah. O da nazlı can gibi bir daha olmayacaktı. Hey Bedirhan, katran gecelerine yasın. Ancak pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın? Konuş sana, konuş sana. Hey Bedirhan hey, mezarı kartal yuvası. Biz üç kişiydik, üç intihar çiçeği. Bedirhan, Nazıcan ve ben, Sophie.